Merhaba arkadaşlar. Hamburger piyasasına dilerseniz bir göz atalım Burada gün başına satılan hamburgerin fiyatı ve niceliğine göre arz talep eğrisi çizilmiş Bu serbest bir piyasa, dıştan herhangi bir müdahale söz konusu değil, yani vergi yok Bir denge fiyatı ve denge miktarı var Denge fiyatı hamburger başına 3.75 liraya yakın görünüyor Denge miktarı ise günde 3.5 milyon hamburgere yakın. Talep eğrisinin ve 3.75 liralık fiyatın arasına denk gelen bu kısım, tüketicinin ödemesi gerekenin üstünde sağladığı faydayı gösteriyor bize. Yani burası tüketicinin kârı. 3.75 liralık fiyat ve arz eğrisinin arasına denk gelen bu kısım ise üretici kârını gösteriyor bize yani, Hamburgerin artımlı üretim maliyeti düşünüldüğü zaman, üreticinin hamburger başına fırsat maliyetinden ne kadar daha fazla aldı, söz konusu İşte morla çizdiğim bu kısım üretici karı. Aslında bu rakamlar çok da gerçekçi değil günde 3,5 milyon hamburger demişiz ama bu videoyu hazırlamadan önce bir araştırma yaptım ve McDonald's'ın sadece Amerika'da günde 4 milyondan biraz daha fazla hamburger sattığını öğrendim. Yani bütün hamburgercileri hesaba katmadım. Ve 3,5 milyon da bu kadar büyük bir ülkede günlük hamburger satışı için çok büyük bir rakam değil. Bu örnek için önümüzdeki verilerin tüm ülkenin bir günlük hamburger piyasasına ait olduğunu farz ediyoruz. Bu farazi ülkenin hükümeti, vay be amma çok hamburger satılıyor, bu satıştan çok daha kâr edelim de başka şeyleri harcayalım, borçlarımızı falan ödeyelim diyor ve hamburger satışından vergi almaya karar veriyor. Çoğu vergi satış fiyatının üzerinden yüzde ile belirlenir, biz biraz daha basitleştirelim ve hükümetin hamburger başına 1 lira vergi koyduğunu farz edelim. Bakalım bu 1 liralık vergi karı, alım satımı ve fiyatı nasıl etkileyecek. Buradaki arz eğrisine bakarsak, ilk hamburgeri üretenin bunun için en az 2 lira alması gerekiyor çünkü bu onların fırsat maliyeti. Aynı kaynakları, işte toprağı, emeği vesaire 2 liralık başka bir ürün için kullanabilirlerdi. Bu yüzden hamburger üretmeleri için onlara en az 2 lira ödemeniz gerekiyor. Onlardan daha fazla hamburger istiyorsanız şayet, onlara giderek daha fazla para ödemeniz gerekir. Çünkü başka şeyler için kullanılabilecek ya da kullanılmaya daha uygun kaynakları bu artan hamburger talebini karşılamak üzere kullanacaklar. Dolayısıyla ödemeniz gereken ücret giderek artacak. Bu benim ilk çizdiğim arz eğrisi, üreticinin belirli bir miktarda üretim yapması için gereken fiyata denk düşüyor. Eğer üreticinin 3 milyon hamburger üretmesini istiyorsanız, hamburger başına 3 lira ödemeniz gerekir Çünkü bu artımlı hamburgerin fırsat maliyeti Şimdi vergiyi eklediğimizde ne olacak ona bir bakalım Bu üreticinin alacağıydı ama vergiyi eklediğimizde tüketicinin daha fazla ödemesi gerekecek bu durumda Burada üreticinin bu kadar hamburger üretmesi için 3 lira alması gerekiyordu ama şimdi tüketici 1 lira daha fazla ödeyecek. Üreticinin 2 milyon hamburger üretmesi için tüketicinin hamburger başına yaklaşık 2,5 lira ödemesi gerekiyordu ama şimdi buna 1 lira daha eklendi. Herhangi bir üretim olması için hamburger başına en az 2 lira denmesi lazımdı. Şimdi üretici 2 lira alırken tüketicinin vergi sebebiyle 1 lira daha ödemesi gerekecek. Bunu şu şekilde düşünebiliriz. Tüketicinin bakış açısıyla arz eğrisi, üreticinin gördüğü arz eğrisinden 1 lira daha yukarıda olacak. Yani şöyle bir şeye benzeyecek, daha iyi çizebilirim. Şöyle, şöyle bir şey olacak işte. Vergi, yüzde değil sabit bir değer, yani 1 lira olduğu için bu fark hep aynı olacak. Tüketicinin bakış açısından bakarsak eğer, ortada ödemeye hazır olmaları gereken yeni bir fiyat var. İlk grafikteki denge kesişme noktası artık mümkün değil. Tüketicinin hamburger başına 3.75 lira ödediği ve üreticinin 3.5 milyon hamburger ürettiği senaryo artık geçersiz. O halde artık yeni bir denge fiyatımız ve yeni bir denge miktarımız var diyebiliriz Çünkü tüketicinin bakış açısıyla denge kesişimi artık burada bir yerde gerçekleşiyor Bu hamburger başına 4 liradan biraz fazla ve ilkinden daha az bir denge miktarına denk geliyor Yaklaşık olarak günde 3 milyon hamburger Peki ne oldu? Öncesinde bütün bu alan kardı, Bu yeşil çizginin altı, üretici kârı Yeşil çizgi ve talep eğrisinin arası ise tüketicinin kârıydı Şimdi bunun bir parçasını kaybettik. O da beyazla çizdiğim kısım yani burasını kaybettik Buraya dara kaybı diyoruz. Burası artık tüketicinin veya üreticinin kârına dahil değil yani vergilendirme, bizi tüketici ve üretici karının azami olduğu elverişli bir durumdan etmiş oldu. Peki, hükümet ne kadar kazanç elde edecek? Şimdi bu soruya bakalım. 3 milyon hamburger satıldığında hamburger başına 1 lira kazanıyorlarsa, hükümetin kazancı bu turuncuyla çizdiğim karenin alanına eşit olacak. Uzunluğu 3 milyon, yüksekliği ise 1 lira. Yani hükümetin vergi kazancı 3 milyon hamburger çarpı 1 liradan günde 3 milyon lira olacak Gerçekten çok ilginç, demek ki hükümet yetkilileri daha fazla kazanacaklarını düşündüler Bu göstergelere bakıp günde 3,5 milyon hamburger satıldığını gördüklerinde, 3,5 milyon lira kazanacaklarını sanmış olabilirler Gözden kaçırdıkları nokta ise şu, sayelerinde hamburger daha pahalı oldu ve bu yüzden Talep düştü. Artık denge miktarı 3,5 değil 3 milyon. Ayrıca gördüğümüz üzere beyazla çizdiğimiz bu alan, tüketici ve üreticinin payına düşen bu kar artık yok. Bunu hükümet de alamıyor. Turuncu ile çizdiğimiz bu alan tüketicinin karından eksiltiliyor. Bir başka deyişle herhangi bir noktada artımlı tüketicinin ödediği fiyat ve sağladığı fayda arasındaki fark, Artık daha az Aynı şekilde üreticinin karı da azaldı Hamburger başına aldıkları paranın fırsat maliyetine göre fazlalığı artık daha az yani Üretici karı bu çizdiğim bölgeye geriledi Bunlar eğri olduğu için üçgen alan formülü uygulayamıyoruz burada Bu alanları hesaplamak için kalkülüs kullanmamız gerekir Tüketici karı da turuncu alanın yukarısındaki bu alana geriledi Evet, hükümetler gelir elde etmek için vergi koymak zorunda. Bu ister gelir vergisi olsun ister buradaki gibi satış vergisi. Ama bunu yaptıklarında daha uygunsuz bir durum oluşabilir ve arz talep eğrilerine göre oluşan bu dara kaybı gerçekleşir. Ödenen parayla gelen faydanın bir kısmı yok olur. Ama hükümet de gelir sağlamış olur buradan. Bu iyi mi yoksa kötü mü buna siz karar verin.